Evet, hepiniz hoş geldiniz öğrenciler. Biliyorsunuz ki üniversite sınavı yaklaştı. Seçim dönemleri ve tercih dönemleri yaklaştı. Şimdi bütün öğrencilerin aklında tek bir soru var. Hangi üniversiteyi yazmalıyım? Hangi üniversiteyi tercih etmeliyim? Şimdi biz yeni bir üniversite kurduk, Barış Mahallesi'nde hemen. Okulumuz dünyanın en iyi ikinci üniversitesi. Bakın birincisi Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Üniversitesi, ikincisi de Sunal Üniversitesi. Şimdi size hemen burayı bir göstereyim. Burası hukuk fakültesidir. Buradan 1, 2, 3, 4 ve 5 5 kişi e, oturuyorlar. Müge Anlı'dan canlı bir şekilde ders alıyorlar. Burada toplam 20 bölüm müge Anlı izliyorlar. bizlere direkt ellerine diplomayı veriyoruz. Tamam. Hemen buradan, buyurun. burada spor fakültesi var. Burada öğrenciler öğelerde bir spor yapıyor. İki ay, sadece 2 ay sonra diplomayı direkt eline veriyoruz. Adamım. Gidiyor hemen bir tane Beşiktaş Kulübü'nde işe başlıyor. Şimdi burası en önemli yer, tıp fakültesi. Buraya bir tane öğrenci yatıyor. Burada da diğer arkadaşlar onun böbreğini açıyor. Sonra diğer arkadaşı onun böbreği alıyor. Diğer arkadaşı böbreği geri takıyor. Sonra geri o diğer arkadaşı da böyle kapatıyor o böbreği. Dikişini kiş atıyor. 2 yıl, 2 yıl tıp fakültesini okuyorsun. Direkt eline diplomayı veriyoruz. Direkt beylik üzerinden hastanesinde işe başlatıyoruz kardeşim. Direkt şey garanti, iş garanti. Şimdi burada Yazılım Mühendisliği Fakültesi var. Burada öğrenciler geliyor bu bilgisayarda. Burada oturuyor. Yazılım yapıyorlar. Yazılım yapıyorlar. Maksimum 2 ay, ay içinde diplomayı veriyoruz. E tabi ki de burada da hemen buyurun. E burası da tabi ki de oyun tasarım bölümü. Burada playstationlarımız var. Bilgisayarlarımız var. Burada çocuklar oyun tasarlıyor. Ne vereyim abi? Hepsi var. God of War var. Skyrim var. GTA var. Buradan mezun olduğun anda direkt rockstar da işe başlıyorsun. Kısacası bizim üniversitemiz. Şu anda Türkiye'nin en kaliteli üniversitesi. Hemen burada Barış Mahallesi'nde. Gördüğünüz gibi giriş katımız burada. Herkesi üniversitemizde bekliyoruz. Şunu unutmayın. Normalde üniversitemiz 250 bin lira yıllık. Ama biz efsane Perşembe indirimi yapıyoruz. Perşembe günü kayıt olana %90 indirim. Çok indirimli oluyor. Siz de tercihiniz bu yatın yapın. Çünkü eğitim namustur, karakter meselesidir. Bizde bunların ikisi de bolca var size armağan edeceğiz. Teşekkürler. Arkadaşlar bu videoyu montajlarken adamlık bursundan bahsetmeyi unutmuşum. Tüh aklıma tüküreyim ben de. Şimdi sırf sizler için, sırf eğitim aşkıyla yanıp tutuşan bu güzel gençlerimiz için montajı durdurdum ve bu videoyu yeniden çekiyorum. Montaja ekleyeceğim. Üniversitemize kayıt olurken adamlık tesisine tabi tutuluyorsunuz. Eğer geçerseniz %100 adamlık bursu veriyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıkla kalın. Bu evrende bir Allah, içi de benim. Asla yanlışım olmaz.